Hollanda'nın güneydoğusunda bulunan, Almanya ve Belçika sınırları arasında konumlanan, Hollanda'nın aynı zamanda en eski şehirlerinden biri olduğu düşünülen ve yapılan kazılarda tarih öncesi insan Neandertel'in kalıntılarına da rastlanan Maastricht'e geldik. Buraya trenle geldik. Arkamda da tren istasyonu var. Neden trenle geldik? Çünkü Hollanda'da bir kampanya var. Aylık 32 euro ödeyerek trenlerle hafta sonları tamamen ücretsiz dolaşabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Bir saatlik mesafedeki şehirler için biletlerin 20 euro civarı olduğunu düşünürsek bu kampanya çok iyi bir kampanya olduğundan bu ay boyunca Hollanda'yı trenlerle dolaşacağız. Arkamızda tren istasyonunu aldığımızda önümüzde Maas Nehri bulunuyor. Maas Nehri aynı zamanda Maasriş şehrine ismini veren nehir. Tren istasyonuyla Maas Nehri arasında kalan bölgenin ismi de Vick diye geçiyor. Vick bölgesi güzel caddeleri, sokakları, kafeleriyle biliniyor. Ve Maasriş'te gelince mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olarak gösteriliyor. Hadi gelin birlikte Vick bölgesini keşfedelim. İstasyondan dümdüz yürüdüğünüzde Wig bölgesinden Saint Servas Köprüsü'ne ulaşıyorsunuz. Bu köprü Hollanda'nın en eski köprüsü ve 13. yüzyıldan kalma. Sandservas da şehirde önemli bir aziz. Şehrin koruyucu azizi aslında. Şehrin koruyucu azizi ne demek? Öteki dünyada şehri, ona inanan insanları temsil eden aziz anlamına geliyor. Şimdi Saint Servas Köprüsü'nden şehrin ziyaret edilecek önemli bir kısmının olduğu e, karşı tarafına geçeceğiz. Şimdi Maastricht'te Markt Meydanı'na geldik. E, genelde gördüğümüz şehirlerdeki en büyük meydan olur burası ama Maastricht'te durum biraz daha farklı çünkü de bulunduğu Limburg bölgesinin en büyük meydanı Friedhof diye adlandırılan başka bir meydan. Oraya da gideceğiz akşama doğru. E, okuduğum kadarıyla Christmas Market'te o meydanda kuruluyormuş. Maastricht'te kurulan Christmas Market Hollanda'da kurulan birkaç Christmas Market'ten bir tanesi. Hollanda genelinde genel olarak yaygın değil. Maastricht dediğim gibi Ender şehirler bir tanesi. Biz onu da görmek için aslında geldik. Maastricht'in Avrupa tarihinde önemli bir yeri var aslında. 7 Şubat 1992'de burada Maastricht anlaşması imzalanıyor ve daha önce ismi Avrupa Ekonomik Topluluğu olan topluluk Avrupa Birliği'ne dönüştürülüyor. Bu değişimle birlikte Avrupa Ortak Para Birimi olan Euro'yu kullanmaya başlıyor ve Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşayan insanlara Avrupa Birliği'nde bulunan bütün ülkelerde özgür yaşama ve çalışma hakkı da veriliyor. Maastricht bu bakımdan da Avrupa Tarihinde önemli bir şehir. Arkamda gördüğünüz belediye binası da bu meydanda bulunuyor ve 17. yüzyıldan kalma. Christmas Market Freehof meydanında kuruluyor dedik ama burada da bir pazar var. Bakalım buralarda neler satılıyormuş. Biraz karnımız acıkmıştı. Biz de e, bu gördüğümüz dükkanlardan bir şeyler almak istedik. Hollanda'da Vietnamlıların böyle işte bir şeyler kızartmaları ve satmaları çok yaygın. Anladığımız kadarıyla Vietnam'da da bu çok yaygın. Burası tabii karışık bir dükkan da olabilir. Emin değiliz bunu. Şimdi biraz e, karides aldık kızartılmış. Bir de içi tavuk ve sadece e, sebze dolu sigara böreği tarzında bir şeyler aldık. E, toplamda 7,5 kilo ödedik bunlara. E, umarım lezzetlidir. Güzel yani. Bildiğimiz börek lezzeti değil bildiğimiz mi? Bildiğimiz börek lezzeti. Evet. Evet. Sen de karides tat. Karides aslında yani. Usun. Güzel <gülüyor> Şimdi meydandan çok güzel bir kitapçıya doğru gidiyoruz. Bu kitapçı bildiğiniz kitapçılardan biraz farklı. Çünkü 12. yüzyıldan kalma bir kilisenin içini kitapçıya çevirmişler. Atmosferinin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Biz de şimdi içeriye girip kontrol edeceğiz. İçeride beklenmedik şekilde bir de böyle tatlı bir kafe var. Kitapçı'nın önünde bulunan kafeye oturduk, elmalı bir tane tatlı söyledik, onu yiyoruz. Buradan da Yekerk diye başka bir bölgeye gideceğiz. Orada da şehrin tarihi bir kapısı ve duvarlarını görüp e, tekrardan bu en bilinen en büyük meydanına geleceğiz. Haa. <gülüyor> Güzel mi? Onun üzerinden kaç? Değişik bir şey. Altı. Altı? Şimdi kahvemizi içtik, tatlımızı yedikten sonra şehrin başka bir bölgesine, Yekerk-Vartier bölgesine gidiyoruz. Bu bölgede aslında 13. yüzyıldan kalma bir şehir kapısı ve şehir surlarını göreceğiz. O bölge aynı zamanda üniversitenin de bir kısmının bulunduğu bölgeymiş. E, kafeleri, işte öğrenci evleri vesaire bol bulunan bir bölgeymiş. Orayı ziyaret edeceğiz ama yolumuzun üstünde şu an e, bir kilise var. Bu kilisede Our Lady Church diye geçiyor. E, Mastik'te bulunan 3 tane büyük kiliseden bir tanesi. Bunlardan 2 tanesi e, Fleet of meydanında Christmas Market'in kurulduğu meydanda bulunuyor. E, bu kiliseleri oraya gittiğimizde göstereceğiz. Bu da bir diğeri. Dediğim gibi Our Lady Church bunun ismi. Büyük bir kısmı 11. ve 12. yüzyılda yapılmış. Şu anda arkamda Mastik'tin en ünlü değirmeni bulunuyor. İsmi Bischofsmil bunun. E, Hollanda'nın bilinen en eski ve çalışan değirmenlerinden bir tanesi bu. Ve arkasında da aynı isimle bir tane pastane bulunuyor. Bu pastane pastane ununu hala bu değirmen yardımıyla öğütüyor. E, pastanede de pastanenin yaptığı, Hollandacada da diye bilinen kek çok ünlü ve güzel olduğu söyleniyor. Biz de yol üzerinde sokak ismi tanıdık geldiği için buraya girdik. Yoksa yanından pas geçip gidecektik. Pastaneye de uğramayı düşünüyoruz gün içinde. Tatları nasıl? Pastalarının onu da mutlaka söyleyeceğiz. Evet, maalesef yine erken kapanan bir dükkan. Bugün saat 3'te kapatmışlar. Belki de Christmas dolayısıyla böyledir. Ama maalesef tatlılarını Deneyemeyeceğiz. Bir sonraki sefere diyelim. Arkamda duran kapı 13. yüzyıldan kalma şehrin eski giriş kapılarından bir tanesi. Hani bizim için biraz böyle yürüyüş turu gibi oluyor aslında. Bu kapıdan da şimdi şehir surlarını ziyaret edip tekrardan Christmas Market'in kurulduğu Freethoff meydanına döneceğiz. Bir yerden bir yere giderken bir bahçenin parkın ortasında bulduk kendimizi. Keşke kokuyu siz de duyabilseniz, koklayabilseniz. Şehir kapısından buraya kadar yürümemizin sebebi aslında bu üstünde yürünen surlar üstünde yürümek istememiz. <gülüyor> ee, bu surlar Roma döneminden kalma. 13. yüzyıl boyunca Romalılar bu şehre hükmetmiş ve günümüzde hala surlar ayakta. Bak şurada da şey seyir terası var. Sen karşıyı görüyor musun? Evet. Onun yanından geçtik aslında. Mastit hakkında şimdiye kadar gördüklerin e, için ne düşünüyorsun? E, tatlı ve güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Hoşuma gitti. Aynı doğumu daha güzel <gülüyor> burası. Salarım yer Eindhoven'dan daha güzel. Evet, Biz bunu ilk geldiğimizde hiç anlamıyorduk. Eindhoven'a kötü şehir diyorlardı. Biz çok beğendik çünkü Türkiye'deki şehrimize nazaran çok güzeldi. Evet. Ama şu an anlıyoruz. Evet. Ama Eindhoven'da kendine has tabii ki de güzelliği var. Bence orada yaşamak da gayet güzel. Ama hani tipik bir Hollandalı şehri olmadığı için ve eski yapılara sahip olmadığı için daha farklı bir modu var orada yaşamanın. Aynen. Bu tarz eski şehirlerde yaşamanın modu eminim ki daha farklıdır. Biz henüz tecrübe edemedik maalesef. Gerçekten yemin ederim ki kuluncumu buldurdum. <gülüyor> Çok iyi. Hadi kalk gitmemiz lazım. Ne? Ne diyorum? Bu çıtır çıtır bakması izliyor ya. Ay çıtır eder. <gülüyor> Bir tülük soslu patates aldık. Bir de e, fıstık ezmesi aromalı tavuklu patates aldık. <gülüyor> Biraz lezzetler ilginç ama toplamda 17 euro ödedik bunlara. Kolayla birlikte 20 euro. Ne oldu ya? Christmas market boşalıyor. Ne oldu? Avrupalıların mağaralarına girme zamanı geldi. Saat altı. Kapatın, kapatın her yeri. Hemen koşun karanlığa evlerinize. <gülüyor> Vallahi şu poverty diye bir şey var burada. Küçük pankekler. Ne zamandır yemek istiyorduk. Şu dükkana geldik. E, aldık. Hatta küçük istedik. Küçük 5 euro'ydu. Bu gördüğünüz normal boy bu 9 euro. Kız dedi ki kapatıyoruz. Size büyük verelim. <gülüyor> altı da <gülüyor> kapatıyoruz. Bizim şansımız da oldu. Ya bakalım güzel mi? on üzerinden on üzerinden. Hmm, Nerede? 7. Hı, hı Tamam. Burçak için 7 bayağı yüksek bir puan. Fleet <gülüyor> Meydanındaki Christmas Market'te bayağı vakit geçirmiş olduk. Burası Videonun ortasında da söylediğim gibi Market Square'den daha büyük bir meydan. Anlaşılamıyor tabii büyük bir Christmas market kurulmuş buraya. Güzel bir Christmas market bence ama çok erken kapandı. Saat 6 şu an ve bütün dükkanlar yavaş yavaş kepenklerini indirmeye başladı. Buz pateni alanı bile kapandı. Biz bilet almak isteyip alamadık. 25 dakika var kapatılmasına dediler. Bu meydanda görülmesi gereken iki tane kilise var. İkisi de arkamda bulunuyor. Sağ tarafımda St. Jans Körk isimli kilise var. Sol tarafımda da St. Servas kilisesi var. St. Servas'ı bahsetmiştim. O Hollanda'nın, Masriht'in en eski köprüsüne de ismini veren Aziz aslında. Bunların içine giremedik. Siz buraları ziyaret edebilirsiniz. Christmas zamanında gelmezseniz zaten meydanda... Kocaman bir şekilde bu iki kiliseyi de görüyor olacaksınız. St. Çan Çankulesi'nin kırmızı rengiyle de ünlü. Çünkü çok alışılmadık, çok görülmedik bir şey. Masli ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu şehrin yeraltı tünelleri de ünlü. 1500 ve 1800 yılları arasında çok fazla sığınak amaçlı, işte korunma amaçlı yeraltı tünelleri inşa edilmiş ve zamanında 230 kilometreye kadar ulaşmış bu tüneller. Şimdi de e, tur rehberi eşliğinde bu tüneller ziyaret ediliyor. Bizim de yapmadığımız etkinlikler arasındaydı bu. Masli. Masliht genel olarak güzel bir Hollanda şehri. Hatta okuduğumuz bir bilgiye göre de Amsterdam'dan sonra en fazla ulusal miras olarak korunan bina bu şehirde bulunuyormuş. 1600 küsur tane bu binalar. Biz Masliht'i sevdik. Size de gösterebildiğimiz kadar göstermeye çalıştık. Umarız faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.